Herkese merhaba arkadaşlar. Gelecek Bilim'de Twitch kanalısınız ama kaydını YouTube'a atacağız. İki yerden de değişik yayınlar yapıyoruz. Değişik zamanlamalarda. İkisini de takip edin diyorum kısaca. Bugün konuğum, psikolog Cevdet Acarsoy. Önemli. Konuğum, konuğum arkadaşım, gibi deme zaten Konuğum içimiz. dedim yani diğer kurucu arkadaşım ama önemli bir konu konuşacağız. Bugün Cevdet'ten rica ettim. Cevdet bize bir vaktini ayır. Kısa bir video kaydı yapalım ve bunu YouTube atalım. Sebebi şu... Geçenlerde mobbing yüzünden bir intihar gerçekleşti maalesef. Sadece bu olay değil birçok ülkede birçok yerde mobbing oluyor. Üç soru soracağım arkadaşlar. Mobbing nedir? Birlikte konuşacağız bunu. İki mobbingin sebepleri ve buna sebep olan şeyler neler olabilir? Faktörler. Üç çözüm önerilerimiz ne? Kişisel bunlar tamamen öznel. Yani benim önerim Cevdet'in önerisi ve siz de tabii ki yorumlarda bunları ekleyebilirsiniz. Yorum kısmına Lütfen bunları yazın YouTube'da özellikle. Hı hı. Hoş geldin Ceydet. Umarım iyisindir. Sağ Her şey yolundadır. Ben bomba gibiyim. Bir Harikasın. Yok. Burak 3 soru var. Ben bir tane daha ekledim araştırırken. Mobbingin etkileri nedir? Yani vücuda e, nasıl etkileri var? Bu yakında yaşanan intihar vakasıyla da ilgili. Biz özellikle dikkat ediyorsunuz. İsim vermiyoruz, görsel göstermiyoruz. Çünkü bu çok yanlışlar yapılıyor bu konuda. Bunları da dikkat çekelim. Yani mobbing nedir şimdi anlatacağız bak mesela hiç duymayan da var. Çok güzel olabilir ee, herkes her şeyi bilemeyebilir hiç tabii takılmayın ki. buna. Türkçesi var mı Cedep mobbing var. mi diyelim mi? ben hep mobbing ee, diye şey yaptım. Yırtma diye çeviriyorlar ama daha güzel bir Türkçesi varmış araştırmalarda söyleyeceğim. Sadece şunu söyleyeyim yani haberlerde dikkat edilmesi lazım. Detayların anlatılmaması lazım. Kişiyle ilgili bilgi verilmemesi lazım. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Mobint nedir diye girelim istiyorsan Burak. Bir Hadi de haber sitelerini az önce kayıda geçmedi eleştirmiştim. Hı hı. İşte lüks GP ile diye falan o doktorun şeyini vurgulam. Ya buna hiç gerek yok. Ya yani niye orada onu vurgularlar? Bir algıda şey görüyorum seçicilik ve bunu algı operasyonu gibi gördüm. Tabii. Hiç etik değil. Yani o şeyi arkadaşlar. veriyor. Jeep'i bile var, lüks Jeep'i var. Neyi, neyden artık intihar ettin? neyi anlamıyorsun? Aynen an yani gibi. şimdi onu konuşacağız zaten i̇şte. yani. Sadece doktorlar da olmuyor ki. Altlarda, üstlerde, üst altı, altta üstü herkes evet. olabiliyor Buyur Ceyda, sen de abi söz. Evet. Ben şöyle kalem yanı alacağım. Şöyle yapalım istersen. Tamam. tamam. Mobbing nedir dediğimiz zaman, mobbing ne diye bakıldığı zaman mobbing tanımı şu. Aile içinde or olabilir, arkadaşların arasında olabilir, okulda, iş yerinde, bir organizasyonda çalışıyorsundur, bir topluluk vardır ortada bize gelecek bilimde içinde diyelim, olmaz da, ya da online bir ortamda bir şekilde zorbalığa uğramak, bullying denen, zorbalığa uğramaya mobbing deniyor. E, bu tanım ilk defa çok tanıdık bir aslında. Konrad Lorenz bilenler bilecektir. Bu hani e, ördekler vardır ya, ördeklerin arkasına yürüme olayı. Mühürleme Lorenz eklemi olan hayır, Lorenz hayır. değil. Etolog ha, bu. Ee, hayvan davranışlarına çalışan bir etolog. Konrad Lorenz çok iyi bilirler. Bu e, bir kuş veya ördek falan yumurtanın ilk çıktığında ilk gördüğü canlıya imprint olur. Yani e, mühürlenir ve onu annesi gibi takip eder. Hani e, Görmüşündür. Evet. Mesela Konrad Lorenz'in öyle şeyleri var. Ördekler var. Adam gidiyor annesi zannediyorlar. Arkasından yürüyor ördek yavruları. Halbuki olarak. değil. Değil. Bununla bulunuyor. Bununla biliniyor bu adam ama aslında on aggression diye yani saldırganlık üzerine 66'da bir çalışması var. O çalışmasını ilk defa bu şeyden bahsediyor. Bu kuşların bir anda böyle bir yere saldırması. Üşüşüp saldırmasının e, aynı terimi gelecek. Böyle bir Almanca bir terim kullanıyor. İngilizce çevrilirken buna mobbing diye. İngilizce'deki mobbing kelimesini şey yapıyorlar. Böyle bir anda hani flash mob vardır ya hop toplanılır bir anda. O anlamda bir şeyden bahsediyor. Bunun eee tekrarlayıcı olması lazım. Yani bir kerede de tabii ki zarar görürüz ama tekrarlayıcı olması önemli. Yani bir zorbalık abi. Bir iş yerinde okulda, ailede, arkadaş ortamında zorbalığa uğramak ama genelde iş yerinde ve okullarda çok kullanılıyor e, tabir olarak. Evet. Cedet anladığım kadarıyla özellikle İlişki e, şöyle oluyor alt ve üst anlamında. Ya yani mesela Her zaman değil. değil tamam. Oluyor yine oluyormuş. Ben de öyle zannediyorum. Yine, oluyor. yine oluyormuş. Peki Güzel. nasıl yapılıyor mobbing? Yani tamam anladık zorbalık da neyi kastediyorsunuz? Dedikodu, e, imalı laflar, laf çarptıtmak, kafanın üzerine sokmalar. evet e, laf sokmalar, karalamalar, küçük düşürmeler, e, korkutmak. Yani baksana böyle böyle yaparız falan demek. Yaptığı işin değersizleştirilmesi ya o işi ben de biliyorum öyle değil falan demek. Ve sonunda onu söyleyeyim soruna izole etmek yani dışarıda bırakmak. Hani ne bileyim yemeğe gidiyorsun çağırmıyorsun etmiyorsun gelse de bitti diyorsun falan gibi şeyler yapmakla oluyor. Aklıma bir yandan şu geldi Clubhouse'da şu an veriyor muyuz? Oraya da bir seslenelim. Unuttuk onu herhalde. Ha yok mi? vermiyoruz aç, açmak lazım. Sen açsana diyorsun? ben anlatırken. İster tamam misin? ben açayım ben kendi arkayı alacağım. Clubhouse'dan da sesi hatta şey. Dünkü gibi yapalım. Clubhouse'dan da verelim hızlıca bunu. Oradan da takip edin. Daha güzel oluyor. Tamam. Bir de C'de çok önemli bir şey var. Mesela örnek üzerinden gidelim. İş yerinde ben şey işte patron geldi. Bir gün çok sinih azarladı ama bu bir kere oldu. Ayda bir oldu ya da o da mobbing aslında. O da sistematik olması zorunlu bırak. mu onu diyecektim. Sistematik olması zorunlu değil. Baktım ben öyle değil. Yani sistematik illa kurum kültürüne işlediyse tamam daha berbat zaten. Yandım bittin ama Tek seferi de bunun zorbalıktır. Çünkü anlatacağım. Etkilerini anlatayım mı? Bak etkileri çok ağırmış. Benim düşündüğüm kadar değil. Yani ne olduğunu anladık mı? Mobbing bir zorlanma. Aile içinde de oluyor, okulda da oluyor, arkadaş çevresinde de oluyor. Nasıl? Sana sürekli ama hani süreklilik orada esas. Yani Çünkü bir arkadaşına kavga ettim bana mobbing yapıldı dememek gerekiyor orada. Nedir? dedikodu küçük düşürme işte laf şey yapma ve grup tarafından tek bir kişi değil grupça bunlar sana yapılıyor. Bu önemli. Hani ne hatırlayın kuşların üşüşmesi gibi demiş ya Lorenz. Bir kişi bir grup tarafından dışlanıyor. Dedikodusu yapılabilir. Farklı farklı demin anlattığım işte yaptığı iş grubun küçük düşürülüyor. Grubun dışına itiliyor o zaman. Yani i̇zole edilebilir. Aynen grubun dışına En itilebilir. zayıfı seçiyorlar. isteyerek Hı. ya da istemeyerek onu dışarı itiyorlar. Mesela biz mobbingle ilgili Clubhouse'u dinlemeler yaparken Hı -hı. Bir tane şey çok konuştuk işte, e, kamu, özel sektör, mesela bunu çok konuşuyorlar. Geleceğim Acaba kendilerini... oraya şimdi, ne, nerelerde ha. çok oluyor? Ve bir kadın, kadın dedi sene. ki, her Hı. sene birini seçiyorlarmış kadın İngilizce öpmeni, yıllık yenileniyormuş. Açık söyledi, Hı -hı. dedi ki her yıl birini eliyoruz ve o işten çıkarılıyor. Yani çok ya iyi Az çalışan da değil, çok çalışan da değil, az çalışan onu onu da merak ettim. Peki <gülüyor> nasıl etkisi oluyor? Bunu oldu? Niye bu kadar insanlar büyütüyor dedikse... Ee, o da şu etkileri ne biliyor musunuz? Büyütülmüyor aslında. Çok ağır etkileri var. Daha çok Hı -hı. E, vermek gerekiyor. Hatta Mobbingle Mücadele Derneği varmış gördüm. Çok inceleyemedim ama dernekler de var bunun üzerine ve Çalışma Bakanlığı, Sosyal Bakanlık bayağı üzerine uğraşıyor. Ne gibi etkileri var Burak? E, adapt e, adaptation e, şeyi, adaptasyon sorunları yaratabiliyor. Bedensel sorunlar yaratabiliyor. Çarpıntı gibi işte kalp çarpıntısı gibi. Bedensel somatik dediğimiz mide ağrıları alabilir mesela mide problemi varsa bağırsak olabilir baş ağrısı olabilir hani moralinden etkilenen stresinden ortaya çıkan bedensel sorunlar yapılıyor. Psikolojik bir travmaya sebep oluyor onu söyleyelim yani ne anlamda el titremeleri olabilir veya e, mutizm dediğimiz yani konuşma etisinin kaybı özellikle konuşmasının kaybı bildiğin travmatik bir olay. Travma sonrası stres bozukluğu askerlerde falan da gözüken travma sonrası stres bozukluğu e, ve bir diğeri de ağır depresyon majör depresyon işte intihara sürükleyen de çok büyük ihtimalle majör depresyon. Araştırmacılar diyor ki mobbinge uğramak sistematik olarak mobbinge uğramak bizim için etkileri açısından bir savaştan çıkmak ya da bir hapishaneden çıkmakla eş değer diyor. Aynı derecede vücuda beyne zihne zararı var travma etkisi var onu söyleyelim. Hatta şöyle bir istatistik veriliyor. İsveç'te yapılmış. İsveç'teki intiharların %15'ini mobbing'e bağlıyorlar araştırmacılar. Yani büyük bir rakam aslında büyük bir istatistik. Yani gelişmiş ülkelerde de olan bir şey. Bunu görüyoruz. Evet. Alt üst arasında olabilen bir şey. Bu arada hep üst altı yapmıyor. Bir örnek verebilir miyim izinle? Tabii ki tabii ki. Şimdi bundan 6 yıl önce falan Antalya'da bir güneş enerjisi santrali kuruyoruz. Çok değerli bir tane genç arkadaş geldi CED. Başka bir firmadan birlikte çalışıyoruz. Mühendis. Almanya'da master'ını yapmış. Çok naif bir çocuktu abi. Ve evet. bizim işçilerimiz bu çocuğa her hep mobbing yapıyordu. Çünkü çocuk karşı gelemiyor. Çok böyle yani anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Sakin, evet. saygılı. Ve bir gün işçiler de şunu anlatıyor. İşte bir kızla görüştüğünü. Kızın abisinin evet. biraz bunu tehdit ettiğini falan, korktuğunu anlatıyor. Bir evet. gün yemek yiyoruz Cevdet. Yemek yerken o çocuk yoktu. İşçiler bunu adı yanında. Ve alay ederekten bunun abisi gibi takıldan başka Nuvardan Çocuk korkudan kendini konteynere kilitledi, yani ofis diyelim, ofise kilitlemiş ve bundan iki hafta sonra çocuğun ayağını kaydırıp işten çıkarttılar. Yani hem suçlular hem güçler. Yani şöyle, rütbe olarak üst alttan da ziyade çok farklı parametreler devreye giriyor. Ya hiç fiziken alakalı hiç alakalı değil. Fiziken devreye, güçlüdür he. ya da işte egosal olarak ego var ama değil mi? Hep yani ezenler hep egosu yüksek insanlar diyebilir miyiz? Yani De o da değil. Çok Aa, ilginç mesela yani bullying yapan, zorbalık yapan kişi hastalıklı ya da kötü demek değil. Bu bir insan içinde olan bir saldırganlık. Şöyle düşün, okulda Hepimizde var o zaman. Tabii tabii. Yani bunu kurum olarak yapman lazım ve buna karşı duracak insanlar olması lazım. Şöyle düşün Burak, bu ırkçılık mesela Türkiye'de, Türk dilinde bu kadar yoktu. Ne oldu? Bir gelmeye başladı Üniversitelerden, başka ortamlardan. Hani aşırısını eleştiriyorum ben de. Politik doğruculuk, Fazla yapılmasını sevmiyorum tamam. ama tamam. hani bir yerde bir dilimize yerleşti değil mi öyle deme şöyle de i̇şte bak sen burada ırkçılık yaptın ne oldu farkındalık oldu bir en azından eylemde azaldı zihinlerde belki gitmedi ama Aynen. eylemde azaldı biraz öyle bir şey şu an insanlar mobbing nedir bilmiyor mobbingin yanlış bir şey olduğunu da bilmiyor bir nevi ne havası var biliyor musun? onu sezdim okulda böyle arkadaş grubu birkaç kişi birilerine takılır ya biz çeteyiz işte önümüze gelene bin tekme evet, bu tekni. tarz bir şey var aslında aynısı İş yerlerinde, okullarda da şunu diyorum özellikle öğretmenler arasında. Şimdi biterken bir araştırma vereceğim. Çok yaygın. İlk okullarda öğretmenler ve müdürler arasında çok yaygın. Ve şunu da sorguladım Celet. okula Clubhouse'daki Hı -hı. konuşmada işte yine esenli konuşurken. Acaba Hı -hı. biz de yapıyor muyuz? Yani çünkü Tabii konuşan herkes, herkes şey diyor. Çok kötü bir şey şöyle ben mobbingi oynadım e şöyle oldu böyle oldu. Bir tweet gördüm. Yani diyor ki. Mobbing yazan doktorla hiç Twitter yok herhalde. Herkes eleştiriyor. Herkes doğrucu Davut olmuş gibisinden. Ve evet. o gün Clubhouse'da bir kadın, e, kadın doğumcuydu. Bildiğin mobbingi savundu. Kendi yaptı altlarındaki insanlara. Neymiş? İnsan hayatı varmış bu şeyde. 3-5 sayende karlar alınıyormuş. İyi de yani karar aldığın şey insan hayatı diye onların üzerine baskı, mobbing yapmak. Onlara ben bağırırım diyor. Ben diyor mükemmeliyetçiyim. Burada şunu diyecektim diyemedim kadına. Hı. O zaman sen kendini kurtarmak için oradaki can değil derdin. O seni işin olduğu için millet abariusun senin lansmanın yani o senin PR'ın gibi düşünüyorsun. Evet. Hata yaparsan ben ekleyecek onları bağırarak çağırarak ve ben dedim Bak, ki saygınlık böyle kazanılmaz. Çok kendini doğru savunurken diyorsun. işte kendini aynen öyle. savunurken olamıyor. Zorbalık demek ee, karşılık verilemeyecek bir yerde gücün orantısız kullanımı. Manasını düşünün illa terim olarak bilmeye gerek yok yani zorbalık demek bir gücün kötüye kullanımı ebiyüz geçiyor geçiyordu, kötüye kullanımı var grupsun sen bir kişiye bunu yapıyorsun illa fiziksel olmak zorunda değil duygusal olarak duygusal bir şiddet mesela o adamların yaptığı senin verdiğin örnekte bu nasıl bir kendini savunma olabilir kendini savunmak için zorbalık yapamazsın o kadının orada bağırabilmesi demek güçlü olduğu anlamına gelir kendini savunmak değil de bu ne biliyor musun yansıtma dediğimiz bir savunma mekanizması vardır sen ona yaparsın, ona da üstü zorbalık yapar, o da kendi altlarına zorbalık yapar. Aslında bunu yapmış, kendini savunmamış. Son bir şey diyeceğim, sağlık sektöründe çok fazla mobbing var gibi bir ekleme yapmış arkadaşımız ama Hı -hı. şöyle bir şey dediler, sağlık ve bu şey tabii ki askeriyeden geliyor. Ve askeri gibi rütbeler de varmış orada çok fazla. Hı -hı. Belki sebebi bu olabilir diye hani bağlandı. Üniformalı da da yerlerde o. daha çok oluyormuş. Ben de araştırmalarda onu buldum, Hı -hı. yani tesadüf değil. Çok evet. güzel. Evet. Konuyu dağıtmıyor çok güzel gidiyor Cevdet bu arada. Tamam. Çok Neden bu oluyor? Şeyi. Gidelim mi? Nedenleri ne? Bunu anlatalım istiyorsan. Evet Gelecek, nedenlerine geçmeden. girelim abi. Şöyle ben tamam. seni yine alayım. Tamam. Nedenleri ne? Burada çok net bir şey bulunmamış ama dediğim gibi bu her insan yani yapan her insan kötücül ya da hastalıklı psikolojik bozukluğu var demek değil. Onu söyleyelim, bu bir, bir grup dinamiği aslında, saldırganlık hepimizin içinde olan bir dört. Bunun kontrol edilememesi, grupla bunun mobbing dedi mi grup olacak ya bir kişi tarafından da olur ama genelde grupça yapılan önemli. Bu şekilde oluyor. Sen de gaza gelip katılıyorsun. Engelini zihinlerde katılmayacaksın. Hem düşünce olarak hem duruş olarak. O grup içine bir kişi ne yapıyorsunuz ya bu zorbalıktır yapmayalım bunu bu şaka değil artık bu işte burada kaka oldu falan diyebilmesi hmm. gerekir mesela bir şekilde onun durdurulması gerekir insanlar çünkü bunu yaparken kötü olduğunu anlamadan yapıyor problem o kötü olduğunu anlaşılması. araştırmalar şunu göstermiş ee, dikkatsiz yönetimin olduğu yani yöneticinin işlerin içinde olmadığı Olayların çok farkında olmadığı, iletişimde olmadığı yerlerde ya da organizasyonun bozuk olduğu üretimde daha çok oluyormuş mobbing. Araştırmacılar da diyor ki mobbing yerine diyor eğitebileceklerini düşünüyorlar diyor. İşte bu yanlış evet. Her yerde karşımı çıkarım kim olursa olsun çok güzel. Tebrik ediyoruz. Asla ee, güçten hı. şey olmayan arkadaşlar onun gazına gelmeyin. Yanlışsa bir şey yanlış deyin. Sizi gruptan dışlasınlar hiç sorun yok. Onurlu ve doğru bir davranış. Evet, ben de ben de mobbing yedim cevdet bunları anlatmayacağım şimdi Tabii ama ki. çektim hepimiz, sen de hepimiz, hepimiz yemişizdir ki. ve evet. benim Türkiye'de yaşadığım mobbing çok saçma bir şey yani araba kazasını yol açtı iki kere bizi denetleyen bir çalışan vardı bir yerden adını veremiyorum şimdi ben çok arıyor... ayrı verme evet adı vermem hayır ismi yani. yok ya, önemli değil zaten olsun olacak ve onun yüzünden iki kere arabayı vurdum ve beni çağırdığı şey de şu yemek ısmarlatacak bana yani bizim firmaya Ciddi bir toplantı veya hmm. ben bir sorun var sandım santralde bir sıkıntı var sandım hmm. ve artık senin dediğin bütün belirtiler başladı. Kaygı, stres, panik hiçbir şeye dikkat veremiyorum. O Antalya Burdur rampası vardır meşhur işe giderken artık en son araba uçurumdan aşağı yuvarlanıyordu. Bunu hep anlatıyorum özür dilerim tekrar ettiğim için kendime ama bilmeyenler var. Direksiyonu son anda kırdım. Sakin bir nefes aldım. Arkadaşlar dedim ben bu ülkeden gitmem lazım yoksa ben bunu her yerde diyeceğimi hissediyordum. Hı hı. Şu anki iş hayatım bak hiç öyle bir şey yok. Proje müdürüm ne mobbing var ne başka bir şey. Adam benden tatlı dilleri rica ve yarın cumartesi 4 saat uzaklıkta bir sahi denetime gideceğim. Bu içinden geliyor. Yani hı hı. bizi izleyen yöneticiler varsa baskıyla, şiddetle, mobbingle çalışanı küstürürsünüz, nefret oluşturursunuz, insan olarak İyi şekilde yanaşırsanız ya tavuk bile C'de stresliyken yumurta vermez. Klasik Hı. müzik dinletiyorlar falan deniyorlar. Sakin olun arkadaşlar. Sakinlik. Ya bu çok önemli. Ha Neyse devam edelim. Mobbingle araba kullanımı ne alaka? Çünkü araba kullanırken bir yandan aramalar geliyor ve orada Strese mobbing için evet. Ve edemiyorum. Önceki yediğim evet. mobbingler aklımın burasında. Yani dikkatimi toplayamıyorum. Hani yolu görmemişim. Onu anlatmaya çalışıyorum. Traumatik. Traumatik olay. Traumatik oldu. olmuş. Şu şeyi söyleyeyim. İş yeri zorbalığı diyelim diyorlar. Mobbing yerine. Çünkü daha anlaşılır. Yani iş yerinde hmm. bana zorbalık yapıldı ben zor zorbalık ne haksızlığa uğramak yani sen karşılayacak bir gücün yok zorbalık yapıyorsun. bunu fiziksel olarak düşün ya iki adam düşünün biri böyle yapılı öteki güçlü değil yani saldırsa da ne yapacak kendini savunamayacak ona onun zorbalık yapması gibi düşünün burada da duygusal olarak bir grup var karşısında siz bir kişisiniz ya da bir müdür var bir, bir kişisiniz karşısında hmm. ve size e, duygusal şiddet uygulanıyor peki nerelerde artıyor bak çok ilginç bir şey Burak İş yerinden çıkmanın zor olduğu yerlerde daha fazlaymış bunu bulmuşlar yani şey gibi memuriyetlerde kadrolu yerlerde falan girdin mi zor çıkılan işten zor ayrılan yerlerde daha yüksek oluyormuş. Üniformalı olan işte ne bileyim itfaiyedir hastanedir doktor önlüğünü kastediyorlar işte askerlik falan oralarda çok yaygın şöyle bir ilginç bir durum var iyi olanlar performansı iyi olan çok zeki olanlar daha fazla zorbalığa uğruyor. Şey gelsin akıllarına meyve veren ağacı taşlarlar derler ya o araştırmalarda öyle çıkmış İlla yani böyle kötü çıkaralım biz bunu şey yapalım da istifa etsin zorlayalım istifa etsin denen insanlar değil tam tersine tehdit olarak algılanan kıskanılan insanlara daha çok e, mobbing yapılıyormuş onu söyleyelim tehdit olarak algılanıyor. Bunun haricinde e, soru var mı veya örnek nasıl çözerize geçeceğim Nasıl çözeriz de geçebiliriz ben bir yandan da bakıyorum tamam. sorulara. Bence şöyle bir şey yok. Sonra da Şu soru var. İşte evet, güç ha? sen hep bunu söylüyorsun o e, meşhur deneydi de var. Şimdi tekrar etmeyelim ona, girmeyeyim Hı. de. Yani bir grubun içine girdiğinde kaygısızlar atılırsın. Orada Mükremin Hı. abi Hı. miydi? Sürekli o Burgerci'de çalışan çocuğu şey yapıyordu. Hep üçlü geziyorlardı. Hatırlarsınız. Hı. Bunun gibi Hı. bir şey. Biraz da bilekten böyle basit örnekler Onu, onu bir açsana bak o sırada bir şey diyeyim. Sosyal psikoloji önemli. Sosyal psikoloji dediğimiz şey bir kişisin ya. İkinci bir kişi ortama giriyorsa gerçekten giriyorsa fiziksel ya da online. Ya da o kişinin varlığı sen hayal ediyorsan o, o zaman da oluyor ya da ima ediliyorsa da oluyor. Yani bir kişinin gerçek varlığı hayali varlığı ya da ima edilmesi senin davranışını etkiliyor. Mesela bir evet, örnek hep evet. veriyorum. Şimdi bir yerde sen... Ee, şey var, bir şeker kabı var. Çocuklar alsın deniyor. Yetişkinler oradan geçiyor. Gizli kamera var. yetişkinler alıyor. Onun karşısında bir ayna koyuyorlar abi. Aynada kendini görüyorsun. Ortadan bir kişi yok ama hayali olarak ikinci bir kişi varmış gibi. izleniyorum hissine kapılıyorsun. Tak davranışın değişiyor, almıyorsun artık mesela. Ya da şey deniyor mesela, birileri... Nasıl diyeyim? Ben şimdi birilerini çekiştiriyoruz tamam mı? Bir dedikodu oluyor. Biri geliyor ortama, o değil ama şey diyor ama onu tanıyor. Yani ima ediyor. Bak ben de severim Burak'ı. Sen dedi konu yapılıyor diyelim. Ben de oradayım ama beni bilmiyorlar hani senden tanıştığımızı. Ben severim. Şey Yo diyor, ben Burak'ı severim diyorum. Pat olay değişiyor. Sosyal hmm. psikoloji bu o yüzden insanlar tabii ki e, tüm durumlarda tek olduklarından farklı olarak işin içine biri daha girdiğinde olay değişir. Farklı davranmaya başlarlar. Ee, neymiş? Yıldırıda sistematik Sesin gitti Burakçım. Bir daha verdim. gün hoş geldin. Yetugen gelmiş. içerik karşısında e, bireyleri, bireyin silahları çok azalıyor. Terk et kaç strateji dışında o ortamda bulunmaya devam etmek kolay ha, değil. Yani mağazık. şu, Aynen. şu Ama çok önemli. Mobbing'e uğruyorum ya Cedet. Ne yapmalıyım? Yani bu nasıl olmalı? Yani bunu kabullenmeli miyim abi? işimden olmayayım da ne olursa olsun çekeceğim. Hı -hı. Çünkü şöyle de bir örnek vermek istiyorum. Yine kişisel. Hı -hı. Annem sağlık sisteminde. O yüzden arkadaşlar da anlıyorum. Ee, Anestezi teknisyeni yani tabii ki üstünde doktorlar var. Ben şöyle eve geldiğinde yüzünün ifadelerini atıyorum yıllarca Hı -hı. insanların ağız kokusunu çekmek diye geçen bir şey, bir cümle vardır. Asla bu mobbingci. Mobbingini çekmek. Işte, Hah, anneciğim ne oldu bugün? Yok bir şey olun. İçine ata ata ata. Hı -hı. Has. Bu arada sadece doktorlardan değil hastalardan da. Yani seni geliyor, şikayet ediyor sürekli. Yani doktoru öldürüyorlar. Çok kötü bir şey doktorlara saldırıyorlar. Evet. Yani insan o anda mantıklı düşünemiyor onu söyleyelim. Kimsenin ağız kokusunu çekmez zorunda değiliz de diyemiyorum rahatça çünkü mecburlar. Hı hı, Realiste hı. konuşayım. Gerçekçi evet, pardon. Evet, evet. Şimdi e, peki nasıl çözeceğiz ona gelelim istiyorsan. Orada da şöyle bir şey var Burak. E, bu davranışların olumsuz sonuçları olduğunu kabullenmek. Yani orada herkes... Ya bu bizim yaptığımız şaka değil. Bu bizim yaptığımız hani ben onu seviyorum, bunu kayırıyorum değil. Bu bizim yaptığımız cidden duygusal tamam. şiddet. Ve bunun karşı tarafta travması olur. Zararları olur. Bunu bilmek. Yaptığım şey kötü bir şey. Bunu fark etmek. Burada da şu çok ilginç bir şey. Onu söyleyelim Burak. Ee, bir görsel var. Bulamadım. Keşke olsa da göstersem. Şöyle ee, Bulmaya var. çalışayım abi istersen. Bulabilirsem. Yani e, çok bulunacak bir şey değil. Sonra ben şey yaparım onu. Ama önemli olan şu. Herkes... Farklı etkileniyor yani biz ona da böyle yaptık sen ne alınıyorsun sen ne kırılgansın öyle bir şey yok bu insan kırılıyorsa kırılmıştır bitti hmm. şunu diyemeyeceğim herkes kırılmasın herkese hoş tutalım da diyemezsin onun ayrımını artık yapmak grubun ve herkesin vicdanına dayalıyor ama hani kimisi hassastır hassas olan da travma yaşanır yani şey düşünün işte bir odun düşünün gidip ince dal düşünün İkisine de aynı gücü uygulayın dal kırılır odun kırılmaz. Ha, sen kırılgansın demekle bir şey mi? Dal kırıldı artık bitti. Yani amaç orada kırmamaksa o, o şekilde o kişi hassassa mesela ona dikkat edilmek gibi. Siz kendinize de dikkat ediyorsanız ona da dikkat etmek gibi. Burada şey oluyor çünkü yani mobbing yok ya bu kırılgan. Bu alıngan. Chatte de gelmişti. Onu dikkat çekeyim. Birincisi şu. Yani bunun kötü bir şey olduğunun herkes farkına varacak ne yaptığının. Benim bu yaptığım böyle algılanır mı? Birincisi bu. İkincisi kültüler olarak... Kabul edilmiş olsa da yani doktorlar işte asistanını azarlar biz böyleyizdir. Ne bileyim şeyde çok olurmuş mutfaklarda çok olurmuş aşçılar azarlar işte ne bileyim komutan evini azarlar böyle olur. Bu buranın olayıdır kanundur diye bir şeyi kabul etmeyeceğiz. Kurumun kendi kültürünü oluşturacağız. Mesela şöyle düşün Burak gelecek bilimde de bizim bir sürü gönüllüğümüz var. Biz ikimiz kurucu yöneticiyiz. Yapıyor muyuz mobbing? Yapmak istemiyoruz. Farkında olmadan yaptığımız varsa söylesinler. Çözelim. Ama yapmamaya çalışıyoruz. Çok dikkat ediyoruz. Kurum kültürü de böyle ama sırf biz değil. Hiçbir gönüllü birbirine de yapamaz. Böyle bir şeye izin vermeyiz. Toplumun kültürü böyle mi? Evet. Ama bizim kendi izole küçük kültürümüz böyle değil. Biz en azından burada durdurabiliriz. Anlatabiliyor Hı -hı. muyum? Bu şekilde izin vermiyoruz. Mesela birisiyle ilgili şaka yapıldığında ben hatırlarsam bir şey olmuştu. Alın, alınabilir deyip devreye giriyorum. Mesela bir şekilde onu engellemeye çalışıyoruz. Bu önemli. Evet. Bir tane de çözüm olarak yani kültürü değiştireceksin, yanlış bir şey olduğunu anlayacaksın. Bir örnek verelim sonra senin bir önerin vardı onu soracağım sana. Ben şöyle bir örnek gördüm. Ee, Leiden Üniversitesi'nde de Erasmus Medical Center'da da gördüğüm bir şey. Bu Hollanda'da yaygın. Ne kadar işe yarıyor tartıştım ama örnek olarak veriyorum. Belki bizde de vardır, belki yapılır. Şu Burak, gizli danışmanlar. Yani gizli derken confidential Counselor diye geçiyor. Yani şöyle senin bir problemin oldu. Hocanla, evet. üstünle, altınla. İlla fiziksel bir taciz olmak zorunda değil. Duygusal taciz olabilir. Duygusal şiddete uğramış olabilirsin. Zorbalığa uğramış olabilirsin. Dışlandığını hissedebilirsin. Yabancı olduğun için falan bir sürü Tacizli sebeple. Tacizle bir farkı var mı? Yani mesela bu, o gün konuşmalardan birinde şöyle bir kadın Hı. arkadaşımız, bankacı. İşte bacağına mı ne dokunmuş böyle üstü? Şimdi bu mobint evet. mi taciz mi? Ya da ikisi Şimdi birden mi? fiziksel cinsel taciz tamam mı? Bu tamam. Bir de yani cinsel taciz var. Cinsel olmayan taciz var. Taciz nedir? Yani birini böyle şey yapmak. Hani makasa almak, sürekli üzerine oynamak gibi. Hı -hı. E, duygusal şiddete uğruyorsun. Taciz ediliyorsun. İşte bu demin bahsettiğimiz yani zorbalığa uğruyorsun. Bir bu var. Bu eğer bir de cinsel olabilir. Bunun da fiziksel ve... Fiziksel olmayan boyutları var aslında. Orada fiziksel bir cinsel taciz söz konusu. Bu olmasa da yani insanın şunu anlaması lazım. Cinsel taciz olsa gene bir şey oluyor. Herkes bir karşı atağa geçiyor. Ama normalde sadece duygusal şiddette bile geçilmesi lazım. Çünkü zararlarını anlattım. Bakın intihara bile götürebiliyor. Kişide yatkınlık varsa başka sorunları da olabilir. Hiçbir şey olmasa bile savaştan çıkmış, hapisten çıkmış gibi bir travma yaratıyorsunuz. Ağır bir iş yeri. E, Mobbingine zorbalığını uğrayan çözmek için böyle bir çözüm yani ne dedim gizli şey ıı, diyelim ki ben bunu düşünüyorum gidiyorum bu kişiden randevu alıyorum ismim yok gittiğimde de benimle ilgili hiçbir şey kaydedilmiyor hiçbir şekilde kimseye söylemiyor ve o kişi direkt olarak en tepedeki yöneticiye bağlı işte üniversitesi direkt rektöre bağlı o kişi hakkında e, delil toplatabiliyor, soruşturma açabiliyor. Tabii ki kanıtlarsa tabii bunu üzerine yapıyor. Yani i̇ftira üzerine gitmiyor. Ama şu ben açığa çıkmaktan korkmadan, herhangi birine belli etmeden gizlice bu kişiden randevu alıp gidip anlatabiliyorum derdimi o da doğru yerlere götürüyor. Benim aklıma böyle bir çözüm geldi. Bir de kurum kültürü. Sen e, ne dersin? Şimdi Ceydet, bununla ilgili yorum yapacağım hemen. Yetigene hı. bu arada anayasal kısmını biz düşünmemiştik. Yani yasaları falan. Hı hı. Burada aramızda Hukukçu hatta hakim bir arkadaşımız var sesiyle gelirse bana özelden yazarsa alayım e, ne yapabiliriz anayasal haklarımız olarak, neler evet. belki buna bahseder şimdi benim önerim şuydu Hı. senin dediğin şeyle de benziyormuş ben hiç bilmiyordum böyle bir şey olduğunu şimdi bizim odalarımız var değil mi odayı bir nevi köprü gibi düşünüyorum bu odaları da tabi ben hep eleştiriyorum işte elektrik mühendisleri odası TİMOP Hı. bizim haklarımız yeterince savunmadığını mühendisine değer vermediğini çok fazla politize olduğunu bunları söylerim içimde rahat yani bunu herkes kabul eder ve bu odalara biz mecburi kayıt oluyoruz ki olmadan mühendis olarak çalışamaz çıkmak da zor zaten ha, mecburi hı hı. tamam diyorum ki işleyişini biraz düzeltelim bir işi yarasın bize faydası olsun mesela ben bir iş yerinde çalışıyorum mühendisim ve mobbing yiyorum bir oluyor iki oluyor şunu hı hı. sordular mesela kamerayla kaydetsek bu sefer bu da suç olabilir sen kayıt ediyorsun gizli, gizliden diye hı hı. tamam biz yapmayalım ama bu odaların bize atadığı gizli denetleyiciler, hukukçular olabilir, bu odadan birileri olabilir. İş yerinde sen şikayet ettiğinde gizlice gelse, iki şeyin Türkiye'de gelişmesi lazım. Virgül koydum oraya. Şikayet evet. kültürü ve denetleyici mekanizma kültürü. Şimdi şikayet kültürü Almanya Almanya yapan şey. Yaşayanlar evet. onaylayacaktır. Bir kurala uymayan birisi olduğu zaman mesela bahçede mangal yapmak yasak cihedet. Sen yakıyorsun, seni çok seviyorum, komşumsun ama nine diyor yani hemen polis evet. arar. Bu yüzden herkes kurala uymak zorunda kalıyor. Bak bu çok önemli. Sonra şikayet kültürünü Türkiye'de geliştirdiğimizi айla dedim. Bu bu arada şey değil. Gosip, ne şey e, gambazcılık falan değil. Evet, bu böyle evet, anlaşıl. Evet. Şikayet kötü bir şey değil. Doğru bir şey. Doğru şikayet. Şikayet edilsin, denetleme mekazması kurulsun ve bu kişiler aldıkları görüntü ses kayıtları vesaire bunu belgeledi. Hukuksal evet. olarak birazdan yetügende anlatır o kısmı. Bunu Devlet kurumuysa devlet tarafına özel sektörse işte heyecanların göre bu değil demiş bilmiyorum olabilir. Diyelim ki HR'lara ulaştırır ve o kişi mesela üniversitede çok olur mobbing ve Twitter olmasa biz bunu duymayacağız. Ve Twitter olmasa belki o zorla belki istifa ediyor. Burada o kişi şuna güveniyor olabilir diyorum hep. Zaten sırtımı birliğine dayadım. İşte kurumsal evet. çalışıyorum, kamudayım. O yüzden benim gözlemim kişisel yorum da şu. Kurumsal firmalarda... Büyük firmalarda. Ben bir yılda IT'de çalıştım. Çok evet. büyük bir firma. Hindistan'ın en büyük yazılım firması. Orada da mobbing yemedim. İhtimal görmüyorum. Çünkü şikayet şey var. Takım liderini puanlıyorsun. O seni puanlıyor. Evet. Onlar HR'lara gidiyor. Ve kesinlikle işliyor yani. Orada mobbing denemeye çalışan biri olsun. Onu ayağını kaydırırlar diye gördüm ve proje müdürüm yine bak aynı şekilde abi adam diyor ki don't tell me mister. I'm your friend. Falan. Böyle konuşuyor ya. Hmm. Ya yani Mr. Deme bana diyor. Rahat. Yani sanki arkadaşım gibi. Çünkü herkes işe Daha yakın hissediyorsun anlatmakta. Da işte evet yani Türkiye'de olmuyor biliyorum bu. Yurt da çok Mobbing Hikayeler Günü Clubhouse'da dinledim. Ben sana Her bir yerde. örnek vereyim. Yaydün Üniversitesi'nden e, ismini vermeyeyim de e, haberlerde falan var ama ben gene ne olur ne olmaz vermeyeyim. Bir hoca izinsiz kan örneği topladığı için yani araştırmada kan örneğini izinsiz topladığı için ortaya çıktı. Ben hatta işte Çalışıyordum o zaman orada e derslere giriyordum falan işte Canlı'nın arabası falan var Hollanda'da böyle haber çok çıkmaz garip haberler olmaz yani direkt böyle Canlı'nın arabasını görünce bir şey oldu dedik yani biri bir intihar oldu bir şey oldu falan ne oluyor yani bir baktık buymuş olay sonradan ortaya çıktı ki bu böyle atıldı ya üniversiteden atıldı bu kadın atılınca Arkasından şeyler çıktı. Meğerse öğrencilerine birçok fazla mobbing yapıyormuş. Ya. Danışman olduğu öğrencilerine. Bu mobbingten çıkmıyor bak gene Hollanda'da da bile. Başka bir suçu varsa onun üzerinden ortaya çıkıyor. İnsanlar konuşmaya başlıyor. Benim bir iş arkadaşım dedi ki ya ben de onunla bir tez gibi bir şey yazdım. Kısa bir araştırma yaptım. Yani yapmaz olaydım. Çok mobbing yapıyor. İşte bana çok şeyler yaptı falan. Bağırdı, çağırdı falan. Ben bir tanesinde kendim şahit oldum. Yani tez hocası Doktor öğrencisine yanında bağırdı. Kız ağladı. Ağlaya ağlaya odasına gitti falan böyle. Yani hani bunlar Hollanda'da oluyor arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Hani şey yapmak için anlatmıyoruz. Mesela evet. biz hep kendimizden örnek verdik ya Cihedet. Biz evet. niye mobbing yapmıyoruz? Yani yapabilir miydik? Diyeceksiniz ki gelecek de mesleğiniz değil. Saygı duyuyorum. Şimdi ben bir örnek vereceğim. Ben şirkette hem Health and Safety'den sorumluyum hem mühendisim. Evet. Şimdi Health and Safety kısmı o gün kadın arkadaş dedi ya doktor. İnsan evet. hayatıyla oynuyoruz. Şimdi öyle bir şey sanıyor ki bazen doktorlar. Sanki onlar dışında meslek grubu yok. Var abi. Evet. Şimdi benim çalıştığım alan medium voltage. Yani 34 bin voltları falan düşün. Oralara geliyor. Ülke, de ülke değişir. Detay önde değil. Çok yüksek voltajlar. Şimdi burada işçilerimiz biliyorsunuz işçiler az çok böyle şeydir. Yani çok dikkat etmeyebilir korunmayabilir. Ben diyorum kask takılacak şu bu. Evet. Ben her zaman... Onları... demeyelim genelde senin işçilerin diyelim. Benim işçilerim benim işçilerim. Tamam, Yanlış anlaşılmasın. Tamam. Benim çalışım işçiler. Her iş evet. değil ama sektör değişir. Mesela bak onda da şey. Denetleme mekanizması. Şimdi evet. bizim birçok sahamız var. Her birine kamera koyup gözlemleyemem. Değil mi? Evet. Benim aldığım şey de bir risk sonuçta. Burada işçiye bir şey olsa yani gerçekten Ceydet ben cezaevine kadar gidebilirim bu durumlarda. Birebir şantiyesi şefiysen mesela Soma'daki faciayı hatırlarsın. şantiye şefleri onlar cezaevine gitti. Çok önemli bir şey. Yani şey, şey bir, burada bir hane değil. Ben insan hayatıyla uğraşıyorum. O zaman zorbalık yapabilirim. Denemez Heh, yani. Şimdi Bala. oraya geliyorum. Hı. O gün dedim ki ben işçileri görüyorum. Gözümün de korunmuyorlar. Eldiven takmıyor. Ve işçiye diyorum ki bak bunu niye istiyorum biliyor musun? Hayatı gidecek olan sensin. Öleceksin. Korunmuyorsun. Empati yaptırmaya çalışıyorum. Hı hı. Neden yapmıyorsun? Lütfen. Ba gerçekten yalvardığımı hatırlıyor önceden. Ve insan gibi muamele edince bana duyulan saygının arttığını gördüm ve Hollanda'daki bizim o ikinci projeyi hatırlarsın 64'lük evet, olan evet. megawatt olan işçiler beni gördüğü anda yemin ediyorum asker yani albay gibi hissediyordum ve hiç evet. bak öyle korkuyorlar öyle ciddi alıyorlar da ki çünkü şunu yapıyordum kızmamızma yok rapor tutuyorum abi Biri, ve Almanla çalışıyoruz bu arada bak Alman evet. farkı Alman herten safety'ciye ben bir şey yapıyorum. Her yerde bak gene ben durdurayım seninkini. Her yerde iyi olabilir abi. Alman diye değil yani. Hani Almandan söyleyelim. kalsın da şu disiplin demek istiyorum. Yani o Almanın da çünkü bir ırkçılık, Başka tür bir evet. oluyor. Evet. Yani Türk, ben de Türk disiplinli adamım. Adamla kafamız uyuyor. Bu Thomas diye yaşlı böyle beyaz saçlı. Hı -hı. Çılgın bir insan yani. Çok disiplinli. Duygu sıfır. O bana öğretti birçok şeyi. Abi bir diyor ki Burak birinci yaptın rapor. İki üç işten çıkarılıyor. Bitti. Duygu yok. Bağırma yok. Bir şekilde tabii ki kontrol etmek zorundasın ama bunu hmm. zorbalıkla, baskıyla değil. Ne yapıyordum? Gülüyorum. Çok iyiyim. Şakalaşıyorum da işçiyle. Ama, ama rapor tutarım mu? yine. Bitti. Evet. Gel abi imzanı at. Hop bay bay. Şimdi... Bu şey e, ilişki, ilişkilerimiz karışıyor. Yani roller karışıyor. Yani orada bir iş rolün var bir de arkadaşlık rolün var. Zaten şikayetlerden biri buydu cediydi. Sana biz. onu soracağım. Evet. E, faz ne oluyor biliyor musun? Arkadaşlık falan karışınca da oluyor dediler. Buna ne düşünüyorsun? Yani. Ama bu iş işte ilişkilerinde... Hollanda'da olmuyor işte bahsettiğim. Başka hmm. yerlerde olmuyor. Kültürel bir şey. Yani iş başka, arkadaşlık başka diye bakmak gerekiyor o işe. Öyle bakmalısın. Senin yaptığın liderlik iyi bir liderlik. Yani görev bitsin deyip kızmak deyip e, i̇lişkisel liderlik diyoruz yani bak tabii. yapmazsan ben üzülürüm diyorsun yalvarıyorsun bu çok daha doğru bir liderlik şey diyor ya Burak üzülmesin ya var Burak'ın hatırına takayım diyor adam mesela en kötü Anlamasa de iş kaybına bile. yol açabiliyor yani Heh, kırmızı kart gösteriyoruz gerçekten ama kırmızı kartı da evet yapıyorsun tabi tabi ilk tabii. uyarı ikinci de evine gönderiyorsun dinle. bak bir de şöyle bir şey var Hı -hı. E, işçilerimiz saat başı para aldığı için Hı -hı. yani onun çalışamı adam sakatlanıyor ve çalışmak istiyor hayır senin sağlığın döneminde diyor. Hayır ben çalışayım çünkü parayı saat başı evet. evet. Ya yani Burada önemli olan şey şu. Sakin olmak ve profesyonel olmak zorundayız. Benim üst mü alt mı insan hayatıyla mı uğraşıyor uğraşmıyor önemli değil. Sakin evet. olun ve profesyonel de aranın. Evet. Cedet ekleyeceğin şeyler varsa. Yok, abi hemen. yasala sana geçelim. Bırak. 30 dakikaya vardı video. Tamam sen YouTube'da. çık hiç sorun yok hiç Rahat sorun yok. İşlerim var biliyor. ben de. Aa, tamam ettim, süper kalmalı ben de isterim. dinleyelim hukukçu e, hocamız. Hocam hoş geldin sesin şu an yayında. İyi akşamlar, iyi geceler herkese. İyi geceler. İyi geceler. Nasılsınız? İyisiniz umarım. her de şey Teşekkür ederiz. Biz izliyoruz. Sağ olun. Her zamanki gibi. Şimdi hocam izleyicilerimiz diyor ki mobbing'e uğruyor olanlar olabilir ki var da %99. Yasalar bunun ne tarafında? Yani yasalar bizi savunuyor mu çalışanları? Ne yapmalılar? Sizden dinliyoruz. Ee, şöyle lafa gideyim ben öncelikle. Ee, mobbing e, kişilik haklarının zedelenmesinde daha e, özellikle yani spesifik bir alanda ama ona gelmeden önce daha genel anlamda zaten e, kişiyi koruyan birçok mekanizma hukuk anlamında vardır. Özellikle e, maddi manevi tazminat pahalarında bu bölgelerin açık noktadır. E, şu özelliği mersek yani iş yerinde bana karşı e, bir takım olumsuz davranışlar var. Önce bunun e, net bir tanımının yapılması lazım. E, Yakı kararlarında en fazla öne çıkan buradaki bu sosyal unsur işin sistematik olup olmadığı. Yani siz orada bir, e, sallıyorum, bir pozisyondan e, başka bir pozisyona geçirmekte e, buna benzer bir kasıt var mı? Yani sizi sistemin dışına çıkaracak veya size karşı bir bir anlamda e, sizi o işten yıldıracak bir takım eylemlere maruz kaldınız mı, kalmadınız mı? E, bunun ispatının yapıldığı takdirde özellikle iş hukuku anlamında işveren ciddi tazminatlarla, Karşı karşıya kalabilmektedir. Ama şu var. Ee, ispat edin. Bunun ispatını nasıl yapacağız? Sesiniz Sıkıntı o da, tanımı yok. Yani tanımının, yasada tanımı ne hocam? Onu merak ettim ben. Çünkü psikolojide Şimdi çok iyi tanımlayamadık. Zaten ee, şöyle söyleyeyim. Çok genel anlamda bir iş haklinde ee, işçiyle işverenin konudaki şeyleri bellidir. Yani işveren bir belli para karşılığında işçinin ee, emeğini kullanmaktadır. Bunlar ana asli unsur vardır bir iş sözleşmesinde. Fakat yalnız yükümlülüklerimiz de vardır. Bir işveren olarak ya işçi olarak. işverenin bu anlamdaki yan yükümlülüklerinde zaten işçisini gözetmedir. Yani iş sağlığı ve güvenliği anlamında aslında kişinin e, maddi ve manevi bütünlüğünü korumakla işveren yükümlüdür. Buna karşı yapabileceği her türlü e, olumsuzluk zaten işvereni bu anlamda sorumluluk altına alacaktır. Mesela e, Burak Hocam iş sağlığı ve güvenliği alanında bu anlamda çalışıyor diye diyorum. Hı -hı. Ya aslında mobbing, ya mobbinge maruz bırakmamakta da işverenin iş sağlığı anlamına göre evet. Ya Bunlar zaten çok genel anlamıyla, genel hatlarıyla kanunlarımızda vardı. E, mobbing'in son 10 yılda daha ön plana, özellikle tanım olarak çıkmasıyla e, yargı kararlarına konu olduğunu görüyoruz. Bu arada şirkette mobbing yapılırsa, hani çalışanlarımıza orada da ben devreye giriyorum mesela. Yani işçiye bir mobbing olduğunda, Onların hakkını da ben savunuyorum. HR'a gidiyor durum gerekirse. Bu evet. konuda şu, ama şu önemli. Şimdi mobbingi yiyen insan bunu nasıl kanıtlayacak? Abi ben bunu anlayamadım. Evet, nasıl kanıtlayacak? Ben anlamadım evet. ki. Bu arada Şimdi şu var. %40 %40, %40, arkadaşlar, şey anlamadım. arkadaşlar. Ne parla, %40'mış? Ne %40, %40, ne 40, %40 Türkiye'de e, mobbinge uğradığı tespit edilen %40'mış çalışanların. Ve hmm. kadın erkek oranlarına bakıyorum. Çok büyük farklılık yok. Şöyle söyleyeyim, ispat noktasında sorduğunuz, ee, burada tabi başlıca ispat vasıtası genelde iş arkadaşları tanık olarak ön plana çıkabilir, tanık yapabilecek kişiler. Görüntülü ispat de. alabilir miyiz yani bir kamerayla gizli ee, çekeyim ya da kamera konulabilir mi ofislere? Farklı evet. yaklaşımlar var onun belirli taşıması için ama e, özellikle yargıtayın, yani üst mahkemenin geliştirdiği son bir içtihatta sizin o an başka türlü o hususu Delillendirme şansınız yoksa ses ve görüntü kaydına bu e, noktada izin veriyor. Ama da burada dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var yani. Burada şey önemli. Başka türlü delil şansı yoksa. insan içindesiniz de ses kaydını aldınız. Belki bu anlamda kabul edilebilir. İki en önemli, ikinci en önemli ispat vasıtası iş yeri kayıtları bu anlamda. Şöyle bir departmanın başındasınız veya departmanda önemli bir görevdesiniz. Sizi... E, Durduk yere hiçbir sebep yokken veya performansınızla alakalı bir durum yokken sizi bambaşka bir yere bir odada bir sandalye bir masa bırakarak bir telefon daha vermiyerek e, bu tip iş koşullarında değişiklikler oluşturulmuşsa, oluşturulmuşsa bunlar da birçok e, gösterge kabul edilebiliyor. Ve tamamen mahkemedeki e, yorumu dediğim gibi işte tanık ve iş yeri kayıtlarıyla Yıldırım'ın yani mobbing'in yoğunluğu. E, türü yapılan işe göre değerlendirilerek bir sonucu var oluyor. Buradan benim gibi e, iş ulusu anlamında işveren hale tazminatlar çıkabiliyor. Bu da güzel. Yani bunun şey olduğunu bilinmesi. <gülüyor> ya bu böyle bir bana yapılan bir şey değil. Bu bir suç. Yapılabilir. İşveren seni korumak zorunda. Hani peşinde gidildiğinde sonuçları alınabilecek bir şey. Bunun psikolojik olarak bilinmesi çok önemli bir şey. Yani siz bunu şaka zannediyorsunuz ama gerçek bu. Yani bu hem Bilimsel olarak insan üzerindeki etkisi gerçek, hem yasal olarak da böyle bir suç var. Bunu söylemek belki bu videonun en güzel e, şeylerine, etkilerinden biri olacaktır diye düşünüyorum. Doğrudur dediğim gibi, e, yani aslında ispat zor diyoruz ama o kadar da e, çok belirgin bir de yani gerçekten mobbing tanımına uyan bir durumda zaten e, ispatlayamamak gibi bir durum olmuyor. Siz e, işin psikolojik boyutunu anlatır kendiniz. Yani Bunların da belki derece derece olduğu noktada daha hmm. e, hafif orta ve yoğun derecelerinde akılması gereken özellikle durumlar olabilir. Hmm. E, ama şu var, yani, zaten kanunlarda e, kişinin bütünlüğü, maddi ve manevi bütünlüğü noktasında düzenlemeler yapıldığı için içine mobbingi de içeren e, düzenlemeler mevcuttur. Zaten e, az önce cinsel taciz olayına Burak Hocam şey yapmıştı. Hmm. E, cinsel taciz mesela iş kanununda direkt e, işçinin haklı tesik nedenidir 24. madde anlamında o ayrı düzenlenmiş de daha spesifik daha özel ama o maddenin bir öncesindeki benzerle de 24. madde bu e, tip işveren tarafından yapılan e, kişinin bütünlüğüne aykırı davranışlarda özellikle hakarete varan söylemlerde yine haklı tesik haklı tanımakta da haklı tesik yaparsanız da tazminatlarınızı yine o şekilde alabilirsiniz ha, tazminat alıyor ama ben çalışmak istiyorum burada sağlıklı çalışmak istiyorum bana on tacizi yapan gitsin. Mesela bunu isteyebilir. Şimdi iş organizasyon anlamında bugün uğradım e, benim istediğim şekilde bir iş organizasyonu oluşturulsun demek tabii çok kolay değil. Yani hmm. e, işveren sonuçta o iş organizasyonu. Yok, iş organizasyonu salli. değil de sanki mobbinge uğrayan suçlu gibi, tacize uğrayan suçlu gibi işini kaybediyor. Ben ona takıldım mesela burada. Yani yasal anlamda iş yeri için değil. Evet. Şu var eee asa yani işin tabii boyutu. Yani, e, iş hukuki boyutu iş hukuku anlamındaki hizmet sözleşmeleri anlamındaki boyutu ötesinde ama eğer işverenin veya işveren iptelindeki kişilerin davranışları ceza kanun anlamında da hakaret, tehdit, şantaj, e, iş yürütme engelleme gibi suçlara sebebiyet veriyorsa oradan da zaten cezai takibata uğrama ihtimali var. Oradan da e, bir takım cezalar alma ihtimali de var. Evet. Ama dediğim gibi ben yani diğer bu tip şeyler işten ayrılmadı ve... E, Alıyorsa tazminatın alma şeklinde Türkiye'de cerrian etmekte. Bence Abi, gayet açıklayıcı evet. çok yani oldu. Çok e, kafamızdaki sorular açıklandı. Ama yasal boşlukları da ben gördüm. Onu söyleyebilirim. Belki çağa adapte edilebilir bir şeyler. Bazı şeyler güncellenebilir. E, yasal kısımları biraz zor geldi bana uygulanması, uygulanabilirliği e, bilmiyorum nasıl olur. Bir de az önce bir yorum vardı işte ekonomik durumu iyi olmayanlar kalkıp da bunu yapsa bile. İşte tazminat alabilir belki ama riske de atmak istemeyebilir şu an ekonomik koşullardan dolayı. Evet. Ee, hocam çok teşekkür ederiz. Bir hukukçu teşekkür, gözüyle teşekkür bize katkılarda bulunuz. Ben şimdi yavaştan yayını bitiriyorum.